Hangi liderle oturup çay içmek istersiniz diye soruyoruz. Ee, i̇lk önce Mustafa Kemal Atatürk'le içmek isterim. Sonra hepsini içmek isterim ya. Gerçek niyetlerini görünmek için, düşüncelerini görünmek için içmek isterim aslında. Sonuçta hepsi e, ülke yönetmeye talipler. Ve hepsinin de oturup çay içip görüşlerini bizzat kendilerine duymak isterim açıkçası. Peki oturduğunuz liderlerle ne konuşmak isterdiniz daha çok? Ee, ne konuşmak isterim? Birincisi onları tanımak adına önce hani kişisel fikirleriyle ilgili konuşmak isterim. Sonra ülke yönetiminle ilgili ne düşündüklerini öğrenmek isterim. Selahattin Demirtaş. Peki Selahattin Demirtaş'la oturup bir çay işinize ona ne söylemek isterdiniz? Aa, ne söylemek isterdik? Kendisini çok seviyoruz. Bütün siyasetçilerin keşke onun gibi ahlaklı, başarılı, erdemli olmasını söylerdik. Bu kadar. Karşında hangi lider olsaydı onunla beraber bir çay içerdim? Devlet Bahçeli. Vallahi ne bileymiş. Bir şeyler söyleyin de söyleyeyim. Ne söylerdiniz mesela? Vallahi bilmiyorum. Yanda güzel günler dilerdim ülkemiz için, devletimiz için. Selahattin Demirtaş. Abi Selahattin Demirtaş karşında diyelim. Ee, ona ne söylemek isterdin? Vallahi bu bu tür şeyleri mesela bu hani bu e, zorlu şartları güzel düzeltmesini isterdim. Başka da bir şey diyemezdim. Onu sevdiğimi söylerdim o kadar. Hangi liderle oturup çay içmek ister? Hiç biriyle. Neden? Hiçbiri hiç kimseyi sevmiyordum ki kendimi bile sevmiyorum. Kiminle oturup çay içeceksin? Çay içmek istersen o lider kim olurdu diye soruyoruz da. Hepsine otururum. Yani fark etmez hepsi Türkiye Sonuçta yani başka ülkenin vatandaşı değil. Peki oturduğun liderlere ne söylemek isterdin? Önce barış, huzur, güvenlik, efendim yani birlik, beraberlik. Bir liderle oturup çay içmek istersen o lider kim olurdu? Tabii ki de öncelikle Selahattin Demirtaş olur. Lakin Selahattin Demirtaş olmadığı için Bay Kemal diyoruz. E ne söylemek isterdi? Ne söylemek yani gençler hakkında hani iş imkanları yapabilecekler mi? İktidara geldikleri zaman bu ekonomi enflasyon düşecek mi? Ben onları konuşurum yani. Daha, daha da nicesi var ama bunlar yeterli bence. Hangi liderle oturup bir çay içmek isterdiniz diye soruyoruz da. Siz hangi liderle oturup çay içmek isterdiniz? E, tabii ki Kılıçdaroğlu tercih ederim. Onunla oturup çay içmek isterdim. Peki ona ne söylemek isterdiniz? Oturdunuz, çay içtiniz. E, ne konuşmak isterdiniz o insanla? Halkına sahip çıksın yeter. Hangi liderle oturup çay içmek <gülüyor> isterdiniz abi? <gülüyor> Selahattin Bey. O Selahattin Bey'le oturdunuz, çay içtiniz. Peki o ortamda ne konuşmak isterdiniz onunla? Yani e, biz Selahattin'i seviyoruz ya. Böyle gerçekten yani e, hak hukuk alet açısından çok iyi bir lider. Yani kendisi belki Kürt olmasaydı bu ülkenin cumhurbaşkanı olabilecek seviyede bir insandı. Sohbeti hoş, biz seviyoruz, çok sempatik biri. Muhabbet ederdik ya. İşte muhabbet esnasında ne söylemek isterdiniz ona? Ne konuşurdunuz onunla? Yani çok teşekkür ederdim ona, e, Kürt halkını gerçekten e, bilinçlendirdiği bu konuda ulusal e, halk hak konusunda. Yani konuşurduk ya, muhabbet ederdik Selahattin Bey de çok sempatik bir insan. Biz çok seviyoruz onu Kürt halkı olarak. Yani Kürt halkını bırakın ben müşahitlik yaptığım süreçte Raqan MHP'li müşahitler bile çok çok seviyordu Selahattin Bey'i. Hangi liderle oturup bir çay içmek isterdiniz? Sayıdan başka lider yok ki. Ben görmüyorum yani. Otursam çayı onlarla içerim başka kimseyle içmem ne daha doğrusu. Ee, ona ne söylemek isterdiniz? Vallahi bir şey istemem ama sadece istiyorum, seviyorum. Abim hangi liderle oturup çay içmek isterdin? Hiç birisiyle oturup çay içmek istemem. Sebebi nedir anne? Hani? Neden hiçbir liderle oturup çay içmek istemezdiniz? Oturup ne yapacağım? Zaten herkes kendi halindedir görüyorsun. Milletin durumunu da görüyorsun. Herkes kendi çilesinin içindedir. Kimse kimseyi takmıyor ki bugün. Ayağını yere basan arkandakine bakmaz. Lider de kendi işini yapıyor. bir de kendi işimizi yapıyoruz. Kimseyle de muhatap olmak istemiyorum. Kimle çay içmek isterdin? Valla onu diyemem. Acaba <gülüyor> Tayyip Erdoğan. Abim peki Recep Tayip Erdoğan'la çay içiyorsunuz, ona ne söylemek isterdiniz? Allah ona can sallı versin, utandırmasın ne iki, iki cehanda. Ee, hangi liderle oturup çay içmek isterdim? Hiç biriyle. Neden? Sebebi ne? Çünkü hiç bir zaman bizi sorup esnafı halini soran yok. Diğeri de gelse aynı, diğeri de gelse aynı. Şu ana kadar gibi milletvekili esnafların halini sormuş. Siyeste geldikleri zaman en lüks, en zengin yer neresi varsa oraya. Garibanları kim sorar? Gariban sorar, zengin sormaz. Bir liderle oturup çay içmek istersen o lider kim olur? Selahaddin. Onunla ne konuşmak isterdin? Onunla ne konuşmak isterdim bilmiyorum <gülüyor> açıkçası. Hangi liderle çay içmek isterdin? Vallahi Selahaddin demir oturup içerdim. Peki Selahaddin demir oturup çay içiniz diyelim. Ee, Selahaddin demir ne söylemek isterdiniz? Vallahi şu anda ne söyleyeceğim bilmiyorum. Onu gördükten sonra tabii diyalog olur, konuşur. Söylemek istediğiniz bir şey var mıydı peki hani? Onu görüp de şu şey, Türkiye'nin huzuru, refahı için en azından bu parlığın bitirmesi için elinden gelen çabayı şu anda onun elinde de bir şey yok. Aday da değil. Bir şey de değil. E, eskiden konuşmak olacak. E, ancak mesela kılıçlar ona dersen söyleyebiliriz. Diğer ne Bunlar Aday olanı ama ona, ona bir şey diyemeyiz ki. Ona ancak sağlık hızır diliyoruz. Hangi liderle oturup çay içmek isterdiniz? Bu soruyu soruyoruz. Siz hangi liderle oturup çay içmek isterdiniz? Lecep Tayyip Erdoğan. Lecep Tayyip Erdoğan'la oturduğunuz bir çay içtiniz diyelim. Ee, o sohbet ne olurdu? Ne söylemek isterdiniz o insan? Ya vallahi ne bileyim yani şey işte ülkenin geliştiğini söylerdim. Güzel, güzel şeyler e, yarattığını söylerdim. Öyle işte. Ben Recep Erdoğan. Ne söylemek peki? Yani bize iş versin abi iş yoktur ya. Sirte hükümler maaş alıyoruz. Vallahi öyledir abi. Hangi liderle oturup çay içmek Oturmak istemiyorum. Neden abim Sebebi ne? Öyle. Oturmak istemiyorum. Hiçbiriyle yorum yok. Ee, Selahattin Demirtaş. Peki abi Selahattin Demirtaş'la oturdun diyelim. Ona ne söylemek isterdin? Ee, onun en çok sevdiğimi söylemek isterdim. Hangi liderle oturup çay içmek istedik? Kemal Kılıçdaroğlu'ya Kemal Kılıçdaroğluyla ile oturduğunu farz edelim ona ne söylemek isterdin? Ülkenin ekonomisini biraz daha iyi yapmasını söylerdim Bu yani başka söyleyeceğim bir şey yok. Hangi liderle oturup çay içmek isterdin? Selahattin Demirteş. Neden Selahattin Demirteş ve ona ne söylemek isterdin? Ya çok gururlu bir adam çünkü halkı için savaşıyor mesela Kürt halkı için çok şeyler yaptı şu anda Kürt halkı için de mesela Edirne cezaevinde duruyor yani o yüzden Onunla görüşmek isterdim. Peki görüşmende ona ne söylemek isterdin? Ben ilk öncelikle onu tebrik etmek isterdim. Böyle direnişli bir halk için burada durduğu için, halkın arkasında durduğu için ona çok büyük bir teşekkür ederim. Minatlarımı dilemek isterdim.